Güzel. Bodrum. Biz online'iz. Biz geldik yine. Annemin canı ciğer çekmiş. Bu yüzden mekanda online'iz. Böyle alka bahçesi falan da var. Süper. Güzel bir yer. Ben seviyorum. Güzel. Oh my god! Yine geldik mekana. Kah oh. durumdayız. Benim patates kırağı. Burayı çok seviyorum. En pes. Daha ciğer gelecek. Hepsini ben yiyeceğim. Keşke. Keşke <gülüyor> yiyebilirsin. Canım bebişim. <gülüyor> Yoğurt. Banda. Eşliğim çok az. geçtiler bana bana bakıp geçtiler şu an <gülüyor> niye ben o bazıları anlamadım ver bir önceki şeydi oh my god demiş <gülüyor> yani bana biri bir şey gelsin ve bana bir adres sorse bilemeyeceğim o da yani böyle ağız alışkanlığı yani çok sık dediğim için yani pek kusura bakmayın annemi de yemeğinden koydum. şu an beni çekiyor neyse umarım gününüz güzel geçiyordur <gülüyor> değil. benden bu kadar <gülüyor> çok lezzetli <gülüyor> birazcık daha doğru çekmenin yani ben izi çıkayım biraz önce anneme ilk oruçlu ne diyeceğimi bilmiyorum hmm göstereyim ama ben yiyemiyorum. İştahım yok benim. Evet. Ben şimdi ben örgüklük değil ya. Değil mi? Evet. Benim yemeğim şey... <gülüyor> <gülüyor> bu ciğer annemin arkadaşı <gülüyor> yiyebilirsin bebişkom <gülüyor> kamera arkası gibi oldu <gülüyor> arkadaşlar şimdi ben çocuk duramıyorum ve bunu tavsiye ederim ilk defa yiyordum yani ilk defa yiyorum hmm. ilk defa yiyorum yani evde çocukluğumları da yapıyorum ama bunu ilk defa yiyorum hmm. Saat. Zavallı. anneme ege. Hiç yok. Annem mi? kocama yemeyi niye dedi canım annem benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Seni çekiyorm bebşey. Utan derma beni ya. Utanma bebeğim. Oh. Evet. Bir şey olmaz ya. Afiyet olsun. Tamam.